Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro Original yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabındaki üçgende açı konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC üçgen verilmiş ve şunlar da birbirine eşit verilmiş. X kaç derece diye soruluyor. Şuradaki açılar eşit verilmiş. Hemen bunlara bir alfa alfa diyeyim. Hocam ne oluyor o zaman burada? Şurada iki tane açı yan yana geldi. İki iç açının toplamı bir dış açıdan burası alfa artı 15 oldu. E hocam bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen taban açıları belli mi? Belli. Aslında şöyle yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Hocam burası 180-2 alfa. O zaman burası da 180-2 alfa yapıyor diyebilirsiniz. Çünkü 2 alfa ise burası 180'e tamamlayan açısı. Ya da hocam bu üçgende 2 iç açı 1 dış açı ya. Hani alfayla yani 15 ile neyi toplarsak alfa yapar. O da e, kaç yapıyor? Alfa 15 yapıyor. Alfa x 15 de yazabilirsin. Tabii büyük ihtimal bu aklınıza geleceği için ben buradan yazayım. Şu 3'ünün toplamı yani 180 eksi 2 alfa artı 180 eksi 2 alfa artı alfa artı 15 neye eşit olacak? 180'e iç açılar toplamı. Buradan ne geldi? Eksi 4 alfa, eksi 3 alfa yaptı. Öbür tarafa atınca 3 alfa yaptı. 180 artı 15'e eşit oldu. 180 artı 15 şeklinde olsun. 3'e böldüğüm zaman 60 artı 5 oldu alfa. Alfayı böylelikle 65 bulduk. Alfa 65 ise o zaman şurada kaç kaç yapıyor? 65 artı 15'ten 80 yapıyor. Burası 80 ise buraya da kaç derece kalıyor? 100 derece kalıyor. Yani birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. eşkenar üçgen biçimdeki mavi ve gri kartonlar üst üste konmuş. Madem eşkenar üçgenler buradaki açılar kaçar derece? 60'ar derece. Şuradaki üçgen de eşkenler üçgen olduğu için açılarımız 60'ar derece. Yalnız üst üste konulduğu için şuradaki çizgi altta görünmüyor. Şunları da şöyle çizelim. Daha rahat bir şekilde bundan sonrasını bulabiliriz büyük ihtimalle. E -e, 110 110'a yo yoğunlaşacağım. Burada İki iç açın toplam bir dış açı 60'lar neyi toplarsan 110 yapar. Hocam 50'yi. Ters açıdan 50. E o zaman burası 50-60. İki iç açın toplam bir dış açıdan burası 110 yaptı. Hocam burası ne olacak o zaman? İki iç açın toplamı bir dış açı olacağından ya da direkt burası 70 diyelim. 180'e tanımlayanı. Burada da iki iç açın toplamı bir dış açı. Yani x de 60 artı 70'e eşit olacaktır. O da kaç oluyor? 130 oluyor. Cevap Denizli oldu. ikinci soruda. Geldik 3'e. X, X, Y farkı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş ne diyeceğiz? Burada kaç kaç derece yazmamıza gerek var mı? Yazalım yine de. Yet, 68 mi yapıyor? Evet burası 68. Sonra burada açı ortayı kullanacağız biz. Ne diyelim? Şuraya bir A diyelim. Buraya da A diyelim. İki iç açı bir dış açıdan. Hocam X artı A eşittir 112. Sonra burada da iki iç açı bir dış açı. Yani Y artı A bu da kaç yapıyor? 68 yapıyor. Benden x eksi y isteniyorsa taraf tarafa çıkartayım. x eksi y oluyor. a eksi a birbirini götürüyor. Eksiyle çarp, taraf tarafa topladığımız için. 112 eksi 68 yapıyor. Bu da kaç yapıyor? 44 mu yapıyor? Evet. Böylelikle x eksi y'yi 44 bulmuş olduk. Cevap Akçay oldu. Üçüncü soruda. Geldik dörde. İkiz kenarlıklar var. Taban açılarına değerler vereceğiz. a ise a. Aynı cinsden yazamıyorum. b ise b. E, a artı b artı 50. 50 büyük üçgenle verilmiş ya. A artı B artı 50'nin eşittir 180 olduğunu biliyoruz. Ve A artı B'yi böylelikle kaç buluruz? 130 derece olarak buluruz. E hocam bizden X isteniyor. Şu açı belli mi belli? 180 eksi 2A. Bu açı belli mi belli? Belli 180 eksi 2B. e şuradaki açının tamamı da 180 değil mi? Evet. X artı 180 eksi 2A artı 180 eksi 2B. Eşittir 180 yapmalı. 180'lerden birer tanesi gitti. X de buradan 2A artı 2B eksi 180 yapar. Hocam A artı B 130'du. 2 A artı 2 B 260 yapar. 260'tan 180 çıkınca da kaç kalıyor o zaman? 80 kalıyor. Yani dördüncü soru Akçay oldu. Geldik beşinci soruya. ABC eşkenar üçgenmiş. Hemen açıları yazıyorum. 60, 60 ve 60. Buraya kaç kaldı o zaman? 24 derece kaldı. Sonrasında burası da 12 derece verilmiş. Hocam burası kaç yaptı toplamda? 72 yaptı. Şurada kaçı? 72 yaptı. Ee, Sonra... Şu açı. Öncelikle şu ikisinin toplamı burası 84 mü? Evet. Hocam 12 ile neyi toplarsak 84 yapar? 72. Aa 72 bak burası. Burası da 72. Ne çıktı burada? İkiz kenar. Şununla şu eşit oldu. Aynı zamanda bu bir eşkenar üçgende Zaten eşkenar üçgende bütün eşitleri yazmak çok önemliydi. Burada da eşitleri yazınca. Bak burada ne çıktı? Hocam burada da bir ikizkenar üçgen çıktı. Tepe açısı 24. Hocam tepe açısı 24 ise x açısı direkt neye eşittir? 180'den 24'ü çıkart 2'ye böl değil midir? Evet yani 156 bölü 2'dir. O da kaç yapıyor? 78 yapıyor. Cevap böylelikle C oldu. 5. soruda geldik 6'ya. Dikkat et açı ortay açı ortay. Açı ortayların kesim noktasından geçen bir doğru varsa bak B köşesinden gelen bu da ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. E 80'e 30 verilmiş. Ben buradaki şeyleri kullanacağım şimdi. Bizden de ne isteniyor? X açısı isteniyor. İstersen direkt formülden git. Hocam şuradaki açı şeye eşit. Sonra buradaki açı da bilmem neye eşit. Formüllerden de aslında sonuca ulaşabilirsin. Ama ben formülsüz yapayım burada. Şuraya ne diyeyim? A açısı A açısı. Buraya B açısı B açısı. Buraya da C açısı C açısı diyeyim. Ya da demeden önce A B'yi kullanayım. İki iç açının toplamı bir dış açımı Evet. A artı B eşittir 80 ise o 2A 2B var. 2A artı 2B kaç yapar? 160 yapar. O zaman burada kaç kaç yapacak? Şu x'in toplamı 160 ise buraya 20 derece kaldı. Hocam burası 20 ise şuradaki açılar 10'ar derece yaptı. E burada da 2 iç açı bir dış açı. X açısı 30 artı 10'a eşit olacağından 40'a eşit olur. Cevap böylelikle Akçay yaptı 6. soruda. Geldik hediye. Evet bir döndürülme söz konusu burada. Buradaki dik üçgen döndürülmüş. Kaç derece döndürülmüş? 20 90 25 derece döndürmüş. Yok. BC şuradaki açı öyle bir döndürülmüş ki işte bizden kaç derece döndürüldüğü soruluyor. Şuradaki açı da 25 derece olmuş. Arkadaşlar önce döndürülmüş bu hale mi geldi? Şuradaki kenar buraya geldi. E buradaki kenar buraya geldi. Şu kenar buraya geldi. Bunlar işime yaramıyor ama bak şurada bir X kenarlık oluştu. Şurada kaç kaç derece? 20 derece. Döndürülmeden önceki kenar buradaydı. Şimdi sen bu kenarı döndürdüğün zaman hop şöyle döndürmüş oldun. Hocam alfa derece işte burası. Yani bu bu kadar döndürmüş oldu. Yani ben buraya alfa dersem alfa artı 20 soruluyor bana. Peki 20 90'sa burada kaç, kaç derece? Hocam 70 derece. E burası tamamen 70 derece ya. O zaman buraya kaç kalır? 50 derece mi kalır? Yok. 45 derece mi kalır? Evet. Hocam 45 ise x kenar çıktı burada. Bak şunlar birbirine eşit. Üçgene odaklan. 45 ise burada kaçı da 45'tir. 45 45 ise burada kaçı da 90 derecedir. Zaten benden ne isteniyor? Döndürülme açısı. Yani şurada kaçı isteniyor? O zaman 90 derece döndürülmüş. 7. soru Edremit yaptı. Geldik 8'e. 60'ın kollarında eşitlik var ya hemen aklıma şu geliyor. Hop şöyle çizip bir eşkenar oluşturmak. Hocam 60'sa bak eşkenar üçgen oluştu. Ama eşkenar oluştu demeyle kalmasın. Eşitliği de göster. Bak gösterdim. Ne çıktı? X kenar çıktı burada da aynı zamanda. X ise Burası da x. 10 sa burası da 10 mu? 10. E büyük üçgenin açılarına bakacaksınız şimdi arkadaşlar. Bu açı bu açı ve bu açının toplamı 180. Ya da hocam boyunuz var burada. Şu üçünün toplamı şuraya eşit diyebilirsiniz. Ama c'den yapalım. Burası 70. Burası 60 artı x. 70 artı 60 artı x. Artı şurada kaç derece? x artı 10. x artı 10 eşittir. Kaç yapacak? 180 yapacak. Şu kaç yapıyor 140 yapıyor 40 yapıyor 2x 40'a eşit ise x'i de böylelikle 20 derece olarak buluruz. Evet 8. soru balık kesir oldu. Geldik 9'a. İç açılarından ölçü iç açılarından birinin ölçüsü 50 derece olan ikizkenar üçgenin diğer açıları x olsun. Vallahi x kenarın tepe açısı da 50 derece olabilir. Ya da x kenarın taban açısı da 50 derece olabilir. Evet. x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Tepe açısı 50 ise şu x açıları şurası x açısı ya da Burası 50 iken burası x açısı olabilir arkadaşlar. Değil mi? İç açılarından birinin ölçüsü 50 derece olan bir üçgenin. He, dur. İç açılarından biri 50 derece ise x açısı aynı zamanda burası da olabilir. Aynı zamanda ikizkenarken burası 50 dereceyken x açısı burası da olabilir. Hocam 50 iken x açısı böylelikle kaç derece oluyor? 65 derece oluyor. 65 artı şu 50 iken 50 derecede oluyor. Artı 50 iken burası da 50. 50 50 100 iken buraya da kaç kaldı? 80 kaldı. 80 derecede oluyor. O zaman bunların toplamı yapacak. 65-50 daha 115-80 daha kaç yapıyor o zaman? 195 yapıyor. Direkt 50-50. 80'e alacaktım bak dikkat edin. 65 ile 80 alacaktım. 50 iken burası da 50. Burada kaçıya? X diyecektim ama bir durum daha söz konusu. Bir açısı şuradaki açı da olabilir. X'in alabileceği değerler toplamı. Burada böylelikle ne yapmış oldu? 195 olmuş oldu. Güzel bir soru. 9. soru Denizli. Geldik ona. Şekilde iki eş parçadan oluşan ve sabit hızla açılan ikili bir bariyer sistemi gösterilmiştir. Açılmaya başlayan bu sistemde dördüncü saniyede bariyerler arasında oluşan al açının ölçüsü. Arkadaşlar her ikisi de dördüncü saniyede hani buradayken dördüncü saniye buraya geldi. Buradayken dördüncü saniyede buraya geldi. Yani buradaki mesafeler eşit mi olacak? Eşit bir şekilde açılmış olacak. Eşit bir şekilde açıldığı için hani dört saniyede bu kadar açıldıysa bu da bu kadar açılacak. E o zaman burada bunlar birbirine eşit olacak. 140 saniyede. Buradaki açı 180'den 140 çıkart 40 2'ye böl 20 derece 20 derece olacaktır. Sonra bu 4. derecede bakın 4. saniyede kaç? 4. saniyede 20 derece açılıyor. O zaman 1 saniyede 1. saniyede kaç? 5 derece mi açılıyor. Evet 4. saniyede 20 derece açılırken 1. saniyede 1 saniyede 5 derece açıldığını bulduk. Buna göre diyor 8. saniyede bariyerler arasındaki oluşan açı arkadaşlar 8. saniyede bariyerler arasındaki açı 1 saniyede 5 derece açılıyorsa 8 saniyede kaç derece açılır 40 derece açılır evet o zaman burası 40 olacak aynı zamanda burası da aynı açıklıkta gidiyor 40 olacak 40 40 80 ise buraya da kaç derece kaldı o zaman 100 derece kaldı evet güzel bir soru kaçıncı soru 10. soruya böylelikle denizli bulduk geldik 11. soruya şimdi bu bir dikdörtgen üst üste verilmiş bu şuradaki parçasını da şöyle bir çizelim istersen Şimdi verilen bilgileri kullanalım. Hocam dikdörtgenden dolayı 90-90. Tamam 360'ı ikisi 180 ise bu ikisi de 180 yapacak. Buraya 30 derece kaldı. Hocam burası da 90 burası da 90. İkisinin toplamı 180 ise ikisinin toplamı yine 180 yapacak. Buraya da 70 derece kaldı. İki iç açı bir dış açıdan. Burayı kaç derece buluruz o zaman? Hocam 70 ile 30'un toplamı 100 yapar. E, sonrasında yöndeş açı değil mi bunlar? Evet. İkisi de böylelikle kaç derece olarak buluruz? 100 derece olarak buluruz. Yani 11. soru böylelikle. Akçay çıktı arkadaşım. Evet böylelikle ÖSYM tarzı testlerden üçüncüsünü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 4'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.